Soyut dışa vuruncu sanatçıların çoğu sanata figüratif ressam olarak başlasa da Ad Reinhardt o zamanlarda çoğu Amerikan sanatçının yaptığı gibi Piet Mondrian'ı ve onun ilk eserlerindeki geometrik hatta ritmik denebilecek desenleri örnek alıp geometrik ressam olarak başlamıştı. O paletini çok az sayıda renkle sınırlandırmıştı. Beyaz, kırmızı, mavi ve son olarak da 50lerin sonuna doğru siyah ki 60'ların sonundaki ölümüne kadar kendini sadece bu rengi adamıştı. Bu resimlerdeki anlayış gizemli. Çoğu soyut dışa vuruncu ressamların eserlerindeki gibi bu resimlerde izleyicinin görebileceği bir figür ya da bir manzara belirtisi yok. Bunun yerine resmin kendisi var. Resmin yapım aşaması ve belki de daha önemlisi Reinhardt'ı ilgilendiren resim algısı var. Onun ilgisini özellikle de siyah resimler açıkça gösteriyordu. Reinhardt'ın kare ebatlarındaki bir tuvale çizilmiş siyah bir resmine baktığınızda gerçekten de sadece bir siyah kare görürsünüz. Ama resme odaklanır ve biraz daha uzun bir süre bakarsanız yukarıdan aşağıya bir yandan diğerine giden ve siyah yüzeyin derinliklerinden ortaya çıkan bir haç görürsünüz. Buradaki siyaha birçok rengin yerleştirildiğine ve bu siyahın içinden dışarıya çıktığını fark edersiniz. Bu gerçekten de bakmak için zaman ayıran ve resim konusunda sabırlı olan izleyiciye bir ödüldür. Soyut dışavuruncuların hepsi için bu önemli bir önceliktir. Görülmesin zaman alan resimler yapıyorlar. Bir bakış atıp yanından hızlıca geçemeyeceğiniz resimler bunlar. Sanırım bu açıdan bakılınca Soyut dışa vurumcular eserlerini adeta sır sahipleri olarak görüyorlar. Bir insan sihirli sözcük ya da buna benzer bir şey söylemek zorunda kalmadan sadece zaman ayırarak bu sırların arasına dalabilir. Ama zaman ayırmak isteyecek kadar bilmeyen ya da umursamayan zevksizler ki soyut dışa vurumcular onlara böyle derlerdi, içlerinde ne hazineler sakladığını bilmeden bu tuvallerin yanından geçip giderler. Bence bu sanatçıları gayet de hoşnut ediyordu. Eserleri belirli bir seviyede olup aynı fikir veya ruhu paylaşan ve sanatçıların kendilerine verecekleri şeye hazır olan izleyiciler için yapılmıştı. Ve eğer izleyiciler bunu kanıtlamak için bir şey yaparlar, mesela resmin önünde bir süre dururlarsa her şey daha da iyi olurdu.